...sonu olduğu için onlar da pek e, burada ısrarcı olmadılar. E tabi böyle bir uçak olunca Sosnokka adı alanında neden gelmesin diye insanda kendine sormadı. neden iki takım var Georgopol'de. ama bu sefer iki tarafta e, aynı bölgeyi tercih etmiş gibi sadece e, aradaki yol onları ayıran. Çok e, uzun uzadıya loot yapmamış olsalar bile insan bunu riske atmak istemeyebilir. Oo. Hemen iki tane mini atışı blooddan. Bayağı bir korku saldı ama Kask sanki yok. böyle aynen sarı şekilli saçlar pek korumayabilir gibi. Evet ama o gözdağını vermekte zaman zaman iyi olabiliyor bence. Galiba hiç sürtüşmeyecekler ya. Yani. Evet öyle gözüküyor. Yani en azından e, Egemaraz ve Blood'ın ufaktan geriye doğru çekildiğini gördük. Rakiplerine yaparsa yapsın Üç burada İlhanlar. 3 varmış Giorgio Paul'de. Kesinlikle bırakmazsınız. O araç tutuyor. Gerçekten öyle. Ve yani özellikle o tarz drop silahlarının ne kadar problem yarattığını biliyorduk. Şimdi burada Envin Ufak bir sprey attı. Kemal ciddi bir hasar aldı bu arada. Ama bir aidle kendini e, iyi bir konuma geçirdi. Güzel atışlar. Burada çok istedikleri bir konuda kalmadılar. Araçları zaten tutuyordu. O araca e, binmeleri pek mümkün olmayacaktır. Bakalım buna cevapları ne olacak? Hemvin Apollo de kalkan geldi buraya şimdi. Ama o kalkanı sanki hafiften atmaları lazımdı. Kemal'in yaklaşmasıyla beraber ilham pozisyon alana kadar e, açık ya Atış ipe doğru burada Kemal'den. Ya selam evet. ben de buradayım dedi adeta. Evet o bir tane headshot canları sıktı. Bir de yani şöyle bir durum var artık alanda geldiği için hareketlenmek mecburiyetindeler. Onların çıkması gerekiyor. E, tam göstermeden gitmeleri mümkün değilmiş gibi sanki. Evet. Selamlar. Şimdi onlar da tabi burada rahat rahat draw alacaklar, butonun <gülüyor> da rahatlığı müthiş yani. Kalkanı koyduktan sonra tabi haliyle Çok net şekilde oynayabiliyor. AVM'ye dönmüş, buradan çıkartırlar mı onu bilmiyorum. Çok kolay değil. Aracı zaten binmesi pek mümkün olacakmış gibi durmuyor. İyi de bir konumu aldılar orda, izem. Ama yani oradaki işte hasar art, düzeltiyorum, azaltmasıyla beraber belki araca binip uzaklaşabilir mi sanki? Hiç zannetmiyorum. Ooo, üzerine doğru oynadılar takım arkadaşlarından destek var mı emin değilim ama bomba Bombay ile beraber aynen öyle Yi Soğuğu da varmış. Yerini daha rahat görecekler. Sıkıntıyı yaratabilir. 4x bir bomba. Şöyle bir sağdan baktı. O tarafa doğru yöneliyor. Diğer tarafta Pola'nın da oraya doğru yaklaştığını görüyorum. Ben aynen öyle. Pola ufak bir miktar hasar verdi. Vezir indirebilirler. Önce bir onu düşürmeleri lazım yakında. Sonrasında belki Yi ve Yi Zemle ilgilenilecektir. Tekrar bir yer tespiti. Arka tarafa doğru küçük bir flank denemesi vardı ama Mito'nun üzerine doğru giden bir Ege var. Yiğisto da burada Ege'yi indiriyor. Yani iki takım birbirine çarpışırken hemen bir third party geldik. Gelen burada üçüncü takımla beraber işler birazcık daha kızışıyor ama artık Mito'nun kurtulması pek mümkün değil. Diğer tarafta da biz buraya dahil olalım, puanımızı alalım derken, oyuncu kaybetme ihtimalleri var artık. Yani Mito için de desteğe geldiler aslında ama... Yani ...hiç kaldırılabilecek bir bölgedeymiş gibi durmuyor, kanamaya da devam ediyor. Büyük ihtimalle birazdan bittiğini görebiliriz Mito'nun. Evet. oh güzel açı almış gibiydi. Orada bir iki hasar daha çıkartması lazım, iyi bir patlama. Yerler tabii artık belli. bu da kaldıracaklardır şu anda. <Gülüyor> Enerjiler de içilecek yani Hep hızlı devam ediyor oyun bu arada hiç öyle Çok yavaş başladığını görmedik. Ben... ben de genelde çok daha sakin olmasını bekliyordum. Yani Sinan Daha Farklı turnuvalarda, profesyonel turnuvalarda diyebileceğimiz, anlattığımız maçlarda dakika 20'lere kadar neredeyse oyuncu düşmediğini gördük. Olmayan neyse. Onlara geliriz <gülüyor> ufak ufak. Yok yok gelmeyelim, sürprizi kaçmasın. <gülüyor> Artık duyuruldu mu bilmiyorum. Tabii Karakin duyuruldu ama Hı -hı. içerikleri hakkında bir bilgim yok. Onlar zamanla açıklanacaktır. Kesinlikle. Güzel atışlar bu arada. Bugün herkes canavar. Şimdi burada Pola tabii ki 2-3 atış yaptı. Onun da burada mini ile oynadığını görüyoruz. Minisi ve M4'ü var. M4'ünde de lazeri var. Yani pek öyle istediğini vuramamış e, M4'üne. Belki şöyle güzel bir dikey kabza, bir tam grip falan fena olmazdı. Hop, 1-2 gördüm. Arazı sonunda indirdi ve güzel şekilde oyununa devam etti. Tony sıkıyor ama... sub biraz yaklaşık yapışmış. istemiyorlar. Sub mezarcıya doğru bir atış. Kar 98'ler, M24'ler yani herkes sniper bugün. Tam benlik. Evet. Seni sevdiğin tarz. Ben iki tane DMR gördüğümü mutlu oluyorum ya. <gülüyor> Fatih sub indirdi sonunda ama mezarcı da tabii ki haliyle hemen intikama yöneliyor birazcık daha. Orada Kalkan gelmişti. Ya, acaba bir rotasyon mu geliyor ufak da olsa bir bölge değişikliği belki daha bir açığa geçebilmek için. Ama hayır aracı saklamayı tercih edecekmiş. Şimdi şöyle bir baktı. Yani ben buranın çözülebileceğini pek düşünmüyorum. Gerçi tabi şöyle bir şey var. Şimdi barışçıyı düştüğü için. Belki yani birisini vururlarsa bir araçla baskın falan ama ona da bu seviyede girileceğini ve bir eğlence modunda da risk almak isteyeceğinizi sanmıyorum. Özellikle böyle bir nokta. Dörtte denemelerini yapıyor Fiyodan destek var ama yakın mesafede Fatih var. Son mermilerse Pola'dan gelmiş. Yani burada vuruldu, vuruldu, vuruldu, vuruldu en son Pola'da tabii ki son anda pıtır pıtır. Ayrıca patlatıp skoru çekmiş oldu ama giys suyda gördüm acaba galiba farkına vardı. Fiorent burada Fatih tarafından Geçeni indiriliyor. Var. Can basabilir mi acaba yoksa Fatih. alan geliyor mu? Fatih vurdu. Fatih alan düşürdü. geliyor mu? Hayır, hayır fiyoyu vurdu onda sıkıntı evet. yok. Ben Fatih Can basabilecek mi yoksa alan dışında mı kalıyor dedim de basabildi. Fiorent iki arkadaşı yerdeydi kaldıramıyor muydu yoksa ıı, üzerine mi doğru koşmuştu tam orayı göremedik. O yüzden nette bir şey söyleyemedim. Yani ben mesela kaldırmayı tercih ederdim ama üzerine gelen oyuncu varsa zaten mecburen hı hı. tersini yapıyorsun. Mezarcı Grozas'ıyla ve ile oyunun başından beri devam ediyor. Artık dakika 25 yavaş yavaş son alanlara doğru giriyoruz. İzem gösterdi şöyle bir galiba kendisini yoksa ben XF'den mi gördüm emin değilim. Evet. YSU aşağı doğru atladı mezarcı AVM'siyle sıkıntı yaratmaya devam edecek gibi gözüküyor yine iyi bir konuma doğru geçtiler aslında. Ya ucundan görüyor sanırım YSU'yu ama o atışlar yeterli olmayacak Vezir Bey de deniyor. İstediği sonuç hala elde edilemedi bir de şimdi artık onun da yerinden haberdarlar. Bu seferki çok yakında ama yine de olmayacak. Ya yavaş yavaş artık isimlerde eksilmeye devam ediyor. 14 oyuncu, 7 takım. Takım başı yani ortalama 2 oyuncu diyebiliriz neredeyse ve... Hala tabi bir skorları var, Dohve Mezarcı'nın da... Yani orada şunu söyleyeceğim ilk oyun 3. bitirmişlerdi birazcık skordan aslında kaybetmişlerdi rakibin 6-7 skor olduğu için önlerine geçmişti. Şu anda sıralamada çok kötü gitmeyebilirler. Özellikle tabii yeni gelecek alana birazcık daha bağlı ama. Bir yandan da burada mesela işte mantardan olsun sağdan soldan olsun bir şeyler çıkartılması lazım. Hop gördüm bir atış birazcık altta kaldı. Daha... Ince piykleneceğini düşünüyordu tahminen. Mezarcı sağa sola her yere bakıyor. Ama işte kötü alan. Ya onlar için gerçekten zorlayıcı. Zor, evet. Bir öndeki yüksekliğe koşmaları lazım. Böyle bir durumda sol tarafı açıklar, sağ alttan sızmayı denerlerse her üç kişiye karşı oynayacaklar. Orada e, yine altta kalıyorsunuz. Ama mezarcının kalkanı var. Evet. En azından çok sıkıntılı bir konuda kalırlarsa kendini bir 15-20 saniye kadar hayatta tutabilecek bir noktaya taşıyabilirler belki ama yine de çok kolay değil tabii ki de. Ya zaten burada büyük ihtimalle 2-3 ekimin biz elendiğini göreceğiz. Yani ben e, hani vezirler kalır diye düşünüyorum en net pozisyonda. Tabii, evet. Onun dışında Lumberjack'e belki kuzeyden bir ufak yılanlama falan görürsek orada bir şeyler olabilir ama pek fazla şansı olduğunu düşünmüyorum diğer takımların. o mezarcı izlemi görmüş. Bu önemliydi onlar için. Üç kişi gidecekleri bölgedeydi. Birini eksiltmeleri lazım ama tabi hala kaldırılması mümkün. Emin zaten içinde şu anda. Yeis oraya doğru gidiyor. Kapıyı kapatıp. Son anda girdi. Aynen öyle. Yüzde elli da olsa takım arkadaşına yardım edecek. Evet. Bu noktada iyi alınmış. Kerim Yaman, İlhan ve İpek İnan tarafından Oo çok agresif, agresif. içeriye doğru çok agresif girdi. Yani işte bunu her seviyede genelde görmezsiniz. Camın dışında görecek son mermilerini de oraya doğru atacak ve Groza'nın farkını, mekaniklerin farkını konuşturuyor. Yani buraya doğru araçla nasıl gelebildiler? Ben zaten en başta bir onu sorguluyorum. Tamam bu seviyede olur ama sonrasında da yaptıkları hamleler gayet net, gayet, gayet, gayet evet. kaliteliydi. İzemi de bitirdi. Ya bir de ee, rakipler de onları beklemiyorlardı. Yerde zaten bir oyuncuyu kaldırmışlardı. Tam o sırada baskın gerçekleşti. Evet. Zamanlı e, gayet iyi bir deneme. Deneme de değil artık. Bu denemeden çıkıyor. Başarılı bir iş. Gayet net. Ama alan geldi şimdi. En büyük problemleri de alan olacaktır. Doğ. Büyük ihtimalle alana bitecek. Evet. Mesaj artık tek başına. Çok kötü sahne, o kadar kötü sahne ki yani bir anda içimden yapma gitme, zıplama Değil demek geldi ama Yani burada Fatih tabi hiç affetmiyor işte bunları kestirmeniz lazım, bunları görmeniz lazım Onlar da boş olduğunu düşünüyorlardı haliyle daha rahat oynamışlardı Mezardır şimdi alana doğru tekrar koştu Kalkanını şöyle bir ufaktan kullandı, Fatih'ten ses almış olsa bile tabi diğer tarafta Kerim'in Ne yazık ki açı sahibi olduğunu görmedi Uu, güzel denemeler yine. Fatih. Onlarda iki kişi oynamışlardı. Chateau benle. Sisler geliyor şimdi Fatih'ten. O koşuyu daha da kolaylaştırabilmek için ama... ...rakiplerinin gözü onun Çok yerinde. iyi bomba ya! Çok iyi bomba! Yani... ...ben nasıl düşmediğini anlamış değilim bu arada. Canal MK'yı çekmiş. Şimdi burada ileriye doğru gidiyor. Fatih onu görecek. Açıkta yakalayacak. ile beraber 1-2'yi tatmayı denedi ama öyle bir refleks. Gerçekten çok zor. Yılanlara dikkat etmeniz lazım. Bugün ikinci kez gördük. Pola ise takımını çaktırmadan ufak ufak ufak ufak mügeni ve miton düştüğünü ardından üçüncülüğe kadar getirdi. getirdi. İki tane de skorları var. Buradan oyunu alsa şaşırmam. Ama tabii ki e, alana girmesi birazcık sıkıntı. Zaten onu da görüyorlar ve öncesinde bir İpek'i indirdi. Fatih tek başına devam ediyor. 3-1-1 pozisyon. Çok iyi bir bomba lazım. Çok iyi bir bomba lazım. 3 kişilik mi acaba? Poladan yakın. Aynen öyle. Hemen burada Kerim'i tamamen bitiriyor. İpek zaten yerdeydi kanamaya ölmesi. Şu anda muhtemel Fatih'in de sesini alacaklar. Ama Fatih biraz daha alan dışına doğru yönlendirdi bombalarını konum olarak bir sıkıntı yok şu anda. Evet, gayet net. Ooo, Pola! İpeyi de burada almayı başardı. Bir de üzerine İlhan'ı indiriyor. 5. Bir skoru. Hem takımının hem kendisinin yani ekibi galibiyete götürüyor gibi Pola. Boşuna bahsetmemiştik. Onlarda ikinci karşılaşmada hemen şovlarını yaptılar. Fatih de bu arada iki saattir bayağı Güzel geldi. Onu da söyleyelim yani Kesinlikle. genel Pola'ya odaklandık ama... Pola gördü şimdi onu ama. O zıplama, son andaki zıplama birazcık problemliydi. Bakalım Poladan iyi bir bomba denemesi gelecek mi? Zamanlama çok önemli ama Fatih'in onu görmüş olması lazım gibi hissediyorum. İkisi de birbirinin farkında. İki tarafta alanın şu anda içine girmiş durumda. Çok keyifli olacak. Hemen ufaktan bir radar geldi. orada kırılıyor. Fatih zaten kendisini gösterdi. Bundan sonrası birazcık akıl oyunları. Fatih iyi başlamıştı. Aradan... Pola'ya doğru temiz iş. İkisinin de beşer skor var. Takımlarını sırtlıyorlar. Ateş ettiği yere doğru çıktı Pola. Şimdi Fatih'ten Beril oyunları. Üzerine doğru koşacak. M4'ünde hala lazeri var ama Beril'le çarpışmak çok da kolay değil. İyi atışlar sonrasında. Çatoben ve Fatih. Toplam 6 skor.